Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Teknoloji Oku Yorum programıyla karşınızdayız. Bu haftada yine çok çalkantılı, özellikle Türkiye <gülüyor> çok, gündemi. Çok çalkantılı. Çalkan evet, çok çalkantılı bir gündem var. Yine vurdu. Evet, kripto. Ne diyorlar? <gülüyor> tosuncuk diyorlar. Kripto tosuncuk. Todex e, isimli bir borsa aslında. Borsa kelimesi çok doğru değil bunlar için ama platform diyelim biz. Ya öyle sahibi yani. yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor ben bu filmi daha önce görmüştüm yani. evet kripto bu kadar insan para yatırıyorsa herkes salak olamaz falan diyorlar hatta birisi ha, evet olabiliyormuş <gülüyor> demek teyze teyzem bir öyle diyordu ondan. ama ne yazık ki şu anki görüntü o. ilkten Doge Dogecoin yatırıp çekme tarafında bir sıkıntı yaşanmıştı işte. orada insanlar bir zaten çakaldı Tamam orada parasını kurtaran kurtardı evet diğer koinlerde falan sonra Dediler ki işte birkaç saate düzelecek. Logik oyunda teknik çalışma var falan filan. Algün'e alakası varsa. Neyse sonra tamamen kapattılar. Evet. Bütün siteyi kapattılar. Dediler ki 6 saatlik bir çalışma var. Bu 6 saatin sonunda açacağız. O şimdi 4-5 bin oldu. 6 saatlik dediler. <gülüyor> dediler ki işte yok bir birisine satıyoruz mu? Arzun'e bir şeyler salladılar. işte 4-5 bin kapalı olacak. Bir de tam 4-5 bin yazmışlar ha. Hani 5 bin ya da 4 bin değil. 4-5 bin. Kısmet. 4 olur, 5 olur. <gülüyor> Onda da açılmaya evet. Derken bir haber geldi işte bu kurucusu yurt dışına, yurt dışına kaçtı. kaçtı diye. İddia ee, aslında hala yani bu arada tamamen doğru bir iddia. Doğrudur. Yani bu saate kadar ses çıkmadığına göre adam çıkıp da ya kardeş şimdi şöyle Tayland'a gitmiş. Şöyle Tayland'a gitmiş dün akşam biz bu videoyu perşembe gün çekiyoruz. Çarşamba 17.30 gibi binmiş. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor. İnmiş yani İnmişti şu anda. Ben çünkü <gülüyor> Tayland'a gittiği için oradan biliyorum 12 saatler sürüyor. Yapmaya vakit bulamamıştır belki. <gülüyor> belki de. Yaparsın. zaman farkı ya jet lag olmuş ya dedim falan. <gülüyor> o yüzden yani geçmiş olsun diyoruz ama şu konuda uyarı yapalım arkadaşlar. Türkiye'de ya da dünyadaki diğer bütün bu tarz hani kripto para platformları diyelim, borsa demek çok doğru değil borsa, çünkü borsa belli bir regülasyona tabi, belli denetimlere tabi, bu tarz platformların hepsinde bu risk var arkadaşlar. Yani adam kapattım gitti derse yandınız. Yani çoğu yapmaz onu. Mesela çok büyük bir borsa vardı, şimdi aklımda değil ismi. Hacklediler. Minmem kaç bitcoin çalındı. Hı hı. O zaman da bayağı bir para yapıyordu, adamlar ödeyemez Nereden ödeyecek yani o kadar bitcoini zaten. Dolayısıyla böyle bir risk de var. Yani belki adam kötü niyetli değil, değil mi borsanın evet. sahibi? Hani evet. dolandırma gibi bir niyet yoktur insanlara ama Şimdi hacklendiği zaman sistemin bütün tokenler, coinler vesaire çalındığı zaman sistemde evet. adam ne yapacak? E sonuçta sana bir garanti de vermiyor zaten. Sen benden hani bitcoin aldığın zaman ben onu garanti Tabii. Ya şimdi koruyamazsam he, sigortalı demiyor. Bankalarda belli bir rakama kadar 150.000 TL bildiğim kadarıyla bir mevduat garantisi var. Veya borsada da hani o işlemler var. bir şekilde kontrol ediliyor. Ama şimdi bu tarz kripto para evet. işinde yani İngilizce'de şöyle bir tabir vardır. Ben çok severim. It's your own risk denir Yani risk size ait arkadaşlar. Ee, Köşeye de dönebilirsiniz. Bunun örnekleri de var. 10 bin liraya başladım. 500 bin oldu. 1 milyon oldu falan diyenler de var. Eyvallah. Ama tam tersi olanlar da var. O yüzden çok dikkatli olmak Yani ya bu bir de hani... Bayağı yüksek meblağlarda para yatıranlar da evet. oluyor söyleniyor. kendi yani evet. ben duydum mesela bir 120 bin dolar, dolar 130 bin falan dolar var. mı ne yani? Evet. Dolar bir de yani. Hani bu parayı Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 1 milyonu geçiyor. Evet. Dolayısıyla çok hani dikkatli hani, olmakta e, fayda var arkadaşlar. Büyük para kaptıranlar da var onlar gerçekten geçmiş olsun. Hani birkaç yerde de okudum 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 4000 dolar. Yani bunlarda asparalar değişti. 4000 dolar dediğin 30-32 bin lira para. <gülüyor> <Evet>. e, hatta <gülüyor> daha da fazla. Yani o yüzden geçmiş olsun gerçekten. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi risk her zaman var. Bu şey değil yani. Tüm kripto para borsalarında aynı şey olacak diye bir durum söz konusu değil. Değil tabii Ama ki. Ama illaki ben kripto borsasında işlem yapmak istiyorum diyorsanız. Bir yorumları okuyun tamam mı? Zaten yorumlarda borsalarla ilgili çok güzel şeyler var. Onları okuduktan sonra doğru borsayı bulacağınıza da inanıyorum ben. Ben mesela ilkten bir yerli borsayla başlamıştım. Bir dedim bakayım ya bu yerli borsanın hani ismini vermiyor. Şimdi. Yorumları nasılmış? Bir okudum. Yardımcı var. Özellikle ekşi sözlükte. Yani hani bir kişiler iki kişiler dersin ki yani tesadüf. Evet. Bir şey. Ya ama da karalıyorlar diyeceksin ama. Hani 500 ama... tane enteri var dersin ki rakip borsalar 500 tane enteri varsa alıyorum 500'ün 499'a olumsuz. Yani... O yüzden dikkatli olun. Yani bu, bu tip şeylerde evi satıp arabayı satıp bu işlere girmeyin. Yani girerseniz Yeri de, de, de, riskini, de riskini alın yani onu yani söyleyeyim ben. Yerli borsalar bence çok sağlıklı değişiyor. Şu aşamada evet. Bir regulasyon şey, yok şu anda. E, hacmi yüksek olan yabancı borsalar var. Ben şanslarım öyle yapıyorum. Onlar daha güvenli geliyor bana. Çünkü yani bakıyorsun adam orayı bir kapatsa zaten dünyanın en zengini olur direkt yani. Şimdi Binance mesela dünyanın en büyük şey borsasının yerini alır diyorsun. Belki yani onun en öyle bir şey yapmaz herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> ama dünyada da olsa Türkiye'de de olsa bu risk var. O konuda da var. uyarmış olalım. Bir diğer haberimize geçelim. Mercedes EQB tanıtıldı. EQB, Nerede? EQ, EQ, EQ, EQ yani. gidiyor şu anda. Yani Hatta CD şunu duyurdular, EQT de geliyor şu anda. O da ticari, crafter mı? Neydi o şeyin crafter bir şey var? Elektrikli Dovdolar, elektrikli gelecek. olacak artık. O da Mayıs'ta tanıtılacak. Yani duyurdu ama tanıtılmadı. EQB. Ya şimdi Mercedes elektrikli olması güzel de pahalı be abi. Işte EQC'yi EQ test ettik, yayınlanacak yani arkadaşlar yakında o video. EQC yani arkadaş çok güzel çok araba, güzel, çok güzel. Evet. Biniyorsun on numara. Ama fiyata da 1 milyon 200. Evet 1000.000 200.000'lerdi. Yani. Kanalda yayınlanacak onun videosu. Çok. Onu da izlersiz izlemeyi unutmayın. Ee... İşte i̇nsan ona biliniyor sonra kendi arabasına binince <gülüyor> Bu ne ya falan diyorsun. Hakkindiğinizi <gülüyor> <de zikâ> kanal. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir diğer haberimiz Dünya'dan NASA, Mars'a bir. Dünya'dan diyorsun Mars diyorsun nasıl. Mars, Mars diyoruz aslında evet. Bizin son haberimiz Mars'tan, Mars'tan geliyor. <gülüyor> evet. Mars'ta NASA bir uzay aracı göndermişti. Helikopter. Onun çok. bile izleniyor helikopter vardı onu oh. uçurdu. Onu uçurup uçurulamayacağımız belli falan diyorlardı. İşte burada bir Fırtına, kadar fırtına vardı galiba bu kadarın Fırtına falan vardı. Bir de düşünsene Osman. Uçurmayı osuma... deneyeceğiz. Hayır. Uçuramazsak bir daha denemeyeceğiz. Şimdi şey, orada şey şöyle var. bir sıkıntı var. Sen şimdi yanında da bir tane cihaz olsa uzaktan bağlansan onu uçurmaya kalksan hani ne kadar zor olduğunu şu anda düşünürsün sen milyonlarca kilometre ötede bir e, aracı uzaktan kontrol ile ya da işte yani otonom bir şekilde. aslında NASA gitmedi. Ya onu diyenler de var bu arada. Yansıtlı diyordaki <gülüyor> helikopteri <gülüyor> uçuruyorlar. Onu iddia edenler de var bu arada. Yani kolay değil diyorum sadece. Ben öyle bir iddiada bulunmuyorum da komple teorisi onlar. Kolay değil. Ee, tabi orada fırtına falan çok var Mars'ın yüzeyinde üzerinde 4, saatte 400 km. Gitmedim metre. abi bilmiyorum. Ben de. Öyle değil. <gülüyor> gidenler anlatıyor. <gülüyor> evet gidenler anlatıyor diye. Ama muhtemelen 20-30 süre sonra bu muhabbet olacak mı dedi dersin orada yaşam başladığı zaman. Neyse şimdi sen, konumuz o değil. Sen çok fazla Elon Musk takip ediyorsun. <gülüyor> 20-30 yıl bence az bir süre ya. Şimdi Mastak, bir diğer dersi. haber bizden geliyor. Ford Kuga'yı inceledik, kanalda videosu yayınlandı. Onu nasıl buldun Osman? O güzeldi elektrikli ya, değil, o benzinliydi. Sen CSRF'ı seviyorsunuz. Onu anladık. Yani CSRF olarak güzeldi. Benim hoşuma gitti Kuga ya ama pahalı. Evet, klasik. Fakirlerin evet. genel derdi bu pahalı. <gülüyor> Araba hepsi pahalı şu anda yani. 500. Ya sıfır arabalar mı çok pahalı Bizim çok fakiriz bilmiyorum ama 500 bin lira Kuga ne bileyim bana biraz... Ya şöyle düşün, bence biz geldi. fakirliğimizden değil de sıfır arabalar pahalı. Neden? Sen onu 500 binden o arabaya vereceksin. Kim alıyor bin... bunları ya? Bir ev alırsın, evi Hayır, kiraya versen. Hayır stok da versen... kalmıyormuş. Kim alıyor bunları? E az üretiliyor şu anda ya. O kadar çok şey değil yani. Bilmiyorum valla ya. Gerçi trafikte de hiç görmedim. Ben yeni de çok kula. Kula, yeni Kuga görmedim. Yeni ya. araba görmedim. Ben. En çok yeni Clio'yu görüyorum. Bir de ben Egea'yı çok görüyorum. Egea zaten Egea e... aynı. Egea Şirket var. arabası beyaz. Hani böyle yeni sıfır böyle tanıtılan arabaların hangilerini gördüğümü düşünüyorum da çok fazla görmedim. Clio ben. çok görüyorum ben de. Var bayağı. ucuz diye herhalde. Oturuncular, o maviler filan güzel. Bizim test ettiğimiz rengi çok görüyorum eğer dikkat aldığınız yani şey, Fiyatı da diğerlerine göre diğer daha makul. Bir diğer ve son haberimiz de Triant Yolu ile ilgili biliyorsunuz Ali Baba'nın, Çinli Ali Baba'nın ortak olduğu ve yüksek oranda bir hissesi bulunduğu bir şirket Triant Yolu. E, yeni bir yatırımla, daha doğrusu sermaye arttırımıyla 11.6 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Türkiye'nin şu anda en değerli şirketi sermaye oldu. Sermaye artırımının hmm. genel amacı diğer ortakları silkelemek mi acaba diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben de e, zaten %83'ü mü, %86'sı mı ne yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'da. Ya işte demiş, Ali Baba ne yani? %86'sı, %96 olsun. Ağırlıklı hisseler olduğu için zaten, işte de çoğuna sahip olduğu için çok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. E, şey yapmaya çalışıyorlar şimdi biliyorsun bu tip şirketler, yani Getir de yapıyor bunu. Birçok alana yayılıyorlar bir sürü yatırım alıyorlar yani İşte yemek getiriyor bunlar ne yapıyor Tabii başlayalım. bir sürü evet. şey de gelirler. Evet. Her şey her şey, yani eskiden hani trend yol deyince aklımıza direkt giyim kuşam gelirdi mesela. Evet şimdi her şey var. Şimdi her şey var gitti gidiyor da mesela şey, ikinci el ürün hani açık <gülüyor> arttırmalar falan vardı ilk çıktığında hatırlarsın. Şimdi orası da sıfıra dönmüş. Yani... Hepsi burada özelmiş, o Aynen ona özeniyor. Yani... Getire benzedi şimdi trend yol bir baksan yemek de getiriyor falan hani biraz şey değişti ya. Yani. Ben 2015 yılında bir böyle seminere katılmıştım, orada getirin sahibi diye anlıyorsam o konuşmuştu demişti. Ki, yani ben e-ticareti şu anda gitti gidiyor oradan başkasının para kazandığına falan inanmıyorum demişti. O dönem gerçekten öyleydi, gitti gidiyor hani neredeyse alanında tek herkes orada ilan veriyordu vesaire. Ama şimdi öyle değil baktığın zaman, hepsi burada olsun, trend yolu olsun. İşte Amazon bak pazara yeni girmesine rağmen Amazon ama işte şöyle hepsi Osman belli bir kitleye ee, ulaştı yani. Pandemiyle beraber alışkanlıklar da değişti. Artık insanlar dışarı çıkmak istemiyor, markete gitmek istemiyor. Hani bu da farklı fırsatlar getirdi. Bu fırsatlara da farklı hani normalde senin dediğin gibi o işe girmeyenlerin de bu işe girmesine sebebiyet vermeye başladı. Şimdi herkes e-ticaretçi oldu bir şekilde. Yemek getiriyor, ürün getiriyor, ikinci el alıyor, bilmem işte. Trendol'da ikinci eli var dolap diye. İkinci şey var, platformu var. Aynen. Oradan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun falan filan. İkinci el eskiden diyorum ya işte bir gitti gidiyor vardı. Sahibinden vardı. Sahibinden o kadar tercih edilmiyordu ama hani Aslında daha gitti çok gidiyordu, gitti gidiyordu. gidiyordu ama işte böyle de bir durum söz konusu. Şu anda çok yerli platformlar birbirine girdi. Evet. Bu haftada sizlere haftanın teknoloji haberlerini aktarmaya çalıştık. Aslında çok teknolojiden bahsetmedik. Biraz dolandırıcılık, <gülüyor> Biraz otomobil, <gülüyor> biraz uzay falan. Uzay derken <gülüyor>